Bugün 31 Mart 2022 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay sabah 9.36'da Oğlak burcundaki Plüton'la yaptığı uyumlu açının ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde güvenli ve kararlı enerjilerle günlük rutin işlerimizde ilgilenebiliriz. Enerji düşüklüğü ve tembellik eğilimi de olabilir. Kararsızlık ve belirsizlikler de hissedebiliriz. Sabah saatlerinde şartları fazla zorlamadan kendimize ve başkalarına karşı anlayışlı ve toleranslı olmaya çalışalım engel ve kısıtlamalarla karşılaştığımız durumları kabullenip akışa bırakmakta faydalı olabilir ay 12-30'da koç burcuna geçecek önümüzdeki iki gün koç burcunda ilerleyecek olan ay cesur ve meraklı enerjilerle kişisel arzularımızı da ön plana çıkarabilir baş bölgemiz ve baştaki organlar bugün daha hassas olabilir kronik baş ağrıları ve migren sorunları yoğunlaşabilir Gün içerisinde keyif aldığımız, ruhsal olarak rahatlayabileceğimiz faaliyetlere zaman ayırmalıyız. Fiziksel aktiviteler, spor, açık havada zaman geçirmek için de günü değerlendirebiliriz. Yarın doğacak yeni ay öncesinde bugün elimizdeki işleri tamamlayıp geçtiğimiz birkaç haftayı gözden geçirebiliriz. Önümüzdeki günlerdeki hedeflerimizi belirleyip planlar yapabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.